Burada bize, 2 çarpı 4 bölü 3'ün 8 çarpı boşlukla eşit olduğu söyleniyor. Şimdi videoyu biraz durdurarak, boşluk olan yere ne geleceğini düşünmenizi istiyorum. Videoyu durdurup kendi başınıza düşündünüz değil mi? Düşündünüz mü? Yalan söylemek yok. Hadi, durdurun ve deneyin. Evet. O zaman şimdi birlikte devam edelim. 2 çarpı 4 bölü 3. Bunu tekrar yazalım. 2 çarpı 4 bölü 3'ü 2 çarpı parantez içinde 4 tane 1 bölü 3 olarak yazabiliriz. Bu neye eşit olacak? Bunu kopyalayıp yapıştıralım. Bundan 2 tanesinin toplamına eşit olacak. Bu, 4 tane 1 bölü 3'ten oluşan bir grup, bu da ikinci grup. Bunları toplayalım. Şimdi elimizde ne var? Saymalıyız, pek çok 1 bölü 3 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 1 bölü 3 var. Ne yaptığımı iyice netleştireyim. Bu parantezleri kaldırabilir ve bu kesirlerin hepsini toplayabiliriz. 8 tane 1 bölü 3'ü topluyoruz. Bunu sileyim. Bunu da sileyim. Bu eşittir 8 çarpı 1 bölü 3. 8 tane 1 bölü 3 var. Başlangıçtaki sorumuza dönersek, buradaki boşluğa 1 bölü 3 yazabiliriz. 8 çarpı 1 bölü 3'ün 8 bölü 3'e eşit olduğunu burada görmüştük. Buraya da eşittir, 8 bölü 3 yazabiliriz. Renkleri doğru kullanayım. Eşittir 8 bölü 3.